Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün balık burcuna geçmesi neticesinde yengeç burcuna etkilerini anlatıyor olacağım. Sevgili yengeçler, Satürn balık burcuna geçiyor. Balıkların korkulu rüyası size peki nasıl etkileyecek? Sizin de korkmanız gerekiyor mu? Bence birazcık gerekiyor. Gelin bakalım. <gülüyor> Evet değerli arkadaşlar bugün sizlere ne anlatacağız? Tabii ki Satürn'ün Balık burcundaki etkilerini Yengeç burcuna olan etkisini anlatacağız. Biraz notlarımızdan okuyacağız, birazcık da size bazı bilgiler vereceğim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir doğum haritasında tek bir burç yoktur. Yani Satürn balığa geçiyor beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Çünkü sizin de doğum haritanız var ve doğum haritanızda 12 tane burç var. Sen bir yükselen yengeç burcu olaraktan senin dokuzuncu evinde ne var? Balık burcu var tabii ki. İşte o zaman senin de dokuzuncu evin konuları sende ön plana çıkıyor. Evet. Sadece dokuzuncu evin konuları ön plana çıkmıyor. Sadece buradan kestirip atamayız. Doğduğun zamana göre, aldığın transitlere göre mutlaka etkileri daha da artabilir, daha da azalabilir. Bir de astroloji ile alakalı bir şehir efsanesi vardır. Trine açılar iyidir hocam. Trine, evettir trineler. Trineler işte pozitif açılardır filan şeklinde bir anlatım vardır. Tamamen, tamamen nasıl anlatımdır bu? Tabii ki uydurma. Neden? Eğer iki malefik birbirine tri, trine açı yapıyorsa bu sizin aleyhiniz olur. Çünkü trine açılar evet demektir. kesinle de Kesinleşecek bir açı düzenini verir. Şimdi hocam açıyla yengecin arasındaki ilişkine neden girdin hocam bir anda bu konuya? Şundan dolayı girdim. Astroloji'de arkadaşlar zodyakta sular sulara ateşler ateşlere, topraklar topraklara, havalar havalara trine açı yapar. Ya yani İçinizde astrolojiyle ilgilenenler biliyor bunları. Peki ne demek hocam? Yani ne oluyor? E, ne olacak? Balık burcuyla yengeç burcu birbirine trine açı atıyor demek. İşte balık burcundan yansıyan bir satürn senin diğer evlerinde bulunan bir su grubunda bulunan nerene? Güneşine tirini aşağı atacak. Anladın mı? Peki ne olacak o zaman? O zaman senin bu üç yıllık zaman zarfında tasarladığın kafandaki bir mevzu var ve o mevzuyu gerçeğe dönüştürebileceksin. Gerçeğe dönüştürebileceklerinin haricinde bir de kare açıda atacak. Yine güneşin haricinde orada başka gezegenler varsa onlara da dokunacak. Dolayısıyla 3 yıllık bir serüvende herkesi her şekilde etkileyecek. Zaten Kovaya geçtiğinden ne oldu? Pandemi başladı. Pandemi başladığında toplumsal olaylar etkilendi mi? Evet. Herkes etkilendi ve etkilendik. Evet. Şimdi dedik ki bu açı ya da işte e, Satürn'ün balık burcuna geçmesi birçok insanda depresif depresyon durumlarına beraberinde getirecek. Bazıları intihar etme eğilimine bile geçebilir dedik. Ve bazıları belki suikaste doğuracak. Bazıları daha vahim duruma gelecek ama bazıları da onlar için de lehine olabilecek durumlar olacak. Bazıları da bağımlılıklar gibi bazı durumları beraberinde getirecek. Ama yengeç burcu için arkadaşlar bu durum biraz daha farklı olacak. Evet, gelin yengeçlere bakalım. Yengeç Burcu'nun 9. evini etkileyecek dedik. Bu ev bildiğiniz gibi seyahat, yüksek öğrenim, yabancı kültürlerle etkileşim, felsefe, din, yasal konular ve uzun vadeli hedefler gibi konularla alakalıdır. Ve Satürn Balık Burcu'na geçişi Yengeç Burcu'nun bu 9. evine etkileri e, en çok da bu 9. evin konularıyla etkilenecek. Yani yabancı kültürler ve yüksek öğrenim ve bir de orada din ve yasal konular yani hukuksal konularla alakalı. Bu transit Arkadaşlar Yengeç Burcu insanlarının seyahat yurt dışı bağlantılı konularda kısıtlayabilir. Yani bir yurt dışı planınız varsa yolculuklarını planlamak ve gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstermeleri gerekir ve plansız projesiz yapmaya kalktıkları işler maalesef çok e, olumlu sonuçlanacağını söylemek pek mümkün değil. Aynı zamanda arkadaşlar bu transit yüksek öğrenim ve akademik konularla alakalı zorluklara sebep olabilir yengeçte. Yani sen bir yengeçsin ve yüksek öğrenimde okuyorsun. Üniversite düzeyinde okuyorsun. Evet arkadaşım 3 yıl boyunca ne yapacaksın? Ders çalışacaksın. Nasıl çalışacaksın? Kusursuz bir şekilde planlı ve sistemli olarak çalışacaksın. Yoksa satürn seni sopalar. Sınıfta kalırsın. Sınıfta kalmaman için çok sıkı çalışmanı isteyecek. Hatta o derece ki hiç diyecek kafanı dersten ayırma diyecek yengeç Burcu sana. Peki hocam biz öğrenci değiliz. Bu durumda bize nasıl etkiler? Tabii ki devam ediyoruz anlatmaya. Öğren, öğrenme sürecinde dedik disiplinli ve kararlı olmak gerekir. Yani burada ee, ne yapacak? Hayallere dalmayacak yengeç Burcu. Kafayı oraya buraya vermeyecek. İşte annem de kardeşim de bunlara takmayacak. Eşim de çocuğum da bunlara da takılmayacak. Ne yapacak? İlmini geliştirecek. İlmini. Evet. Ayrıca arkadaşlar 9. bildiğiniz gibi e, farklı kültürlerle etkileşim konusunda zorluklar yaşayabilir. Örneğin bir yükselen yengeç burcusun ve yurt dışında yaşıyorsun ya da yurt dışına gittin. Ne yapacaksın? Orada al sana 3 yıllık bir tedrisattan geçeceksin. Tedrisi, tevhidi tedrisat var biliyorsunuz kanun. İşte aynen öyle. Orada bir disiplin olacaksın ve başka kültürlere, başka ülkelerdeki insanlarla iletişim kurmak veya dilleri öğrenmek için bir çaba göstermek zorunda kalacaksın. Ya onlar benim dilimi konuşsun. Yok arkadaş. Sen onların dili konuşacaksın. Yani açıkçası söylemek gerekirse şunu da ekleyeyim yani bu konuda. Bu konuda biz biraz daha fazla takığız. Yani ben mesela Antalya'dayım arkadaşlar. Yani bir gün bir yabancıyla e, bir konuşma yapıyorum. ya yani Sağa dön dedim. Ben de Türkçe bilmiyorum. E, right diyorum. Left diyorum. İngilizce de bilmiyorum. Ya arkadaş tamam Rus'sun ama yani insan sağı solu bilmez miyiz? İki yıldır burada oturuyormuşsun. Yani evlenmişsin, çocuk yapmışsın. İnsan sağa dön sola dön demeyi bilmez mi ya değil mi? O anda fark ettim ki bu yabancı dil öğrenmeye aslında biz biraz fazla kuruntu yapıyormuşuz gibi geldi yani. Elin yabancısı gelmiş burada şey kurmuş. E, yani ne diyelim biz onlara? Oba kurmuşlar. Ve bir tek de yani yabancı Türkçe e, öğreneyim gibi bir çabası yok yani. Düşünebiliyor musunuz yani? Ama bu durum yükselen yengeçleri ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü yükselen yengeçler yurt dışına gittiği zaman orada SSK kanunuyla yani sıka sıka öğrenmek durumda kalacak bu 3 yıllık zaman diliminde. Ve yine size şunu söyleyeyim. Bir yükselen yengeçseniz mutlaka yabancı dil öğrenimiyle alakalı ciddi çabalar gösteriniz arkadaşlar. Çünkü oradaki satürnün vereceği disiplinel etki sizi o yabancı dil gerçekten çok iyi öğretebilir. Bir de mesela sen bir yengeç burcusundur. Yükselen yaysındır. Ya da yaysındır. Yükselenin yengeçtir. Tamam mı? Allah. A. Yani tamamen olay şu. E, gelini oyna demişler. Yerim dar demiş. O hesap. Tam böyle çok güzel etkiler alabilirsin. Yani hamamda deli var yani kısaca. Niye? Onlar çünkü çok konuşurlar, Biraz geveze olurlar. Çeneye veriyor çünkü düşünceler. E, çeneye verdiği zaman düşünceler. Çene birden fazla artık bir dil yetmiyor. O yüzden bir dil daha öğreneyim diyor. Özellikle de Merkür Yay olanlar bu konuda çok daha yeteneklilerdir arkadaşlar. Birden fazla dil öğrenmeyi. Evet neyse bu konuları biraz geçelim ve Yengeç Burcu'muza geri dönelim. 3 yıllık bir serüven dedik. Bu transitte arkadaşlar Yengeç Burcu'nun din, felsefe, manevi konularla ilgili zorluklar yaşayabilmesi mü mümkündür. Yani ne demek? Özellikle kişisel inançlarını gözden geçirme veya bunları tekrar sorgulama, yeni bir inanç sistemi edinme. Bakın yine şeylerde daha fazladır bu yay üzeri yengeçlerde. Ve bu inanç süresiyle alakalı din değiştirme ya da dini konularda sorgulamaların sonucunda mevcut inancını kaybetme ya da bununla alakalı bu mevcut inancının kendi hayatına hizmet etmediğini fark edip bu işin doğrusunu araştırma eğilimine girebilir. Ve bu süreçte ne olacak? Ciddi kararsızlıklar ve gel gitler yaşayabilir. Çünkü yaratıcı hepimizi biliyor arkadaşlar. Yani birçok insan doğruyu ve hakikati arama peşinde. Yani işte ben şunu sorarsam, bunu sorgularsam gavur olurum falan gibi de o noktaya gitmemek lazım. Çünkü Allah hepimizin içinde, kalbinde, kalbinden geçenebiliyor. Niyetiniz ise Allah kalplerden geçeni ve niyet edebileceği için bu konudaki sorgulamaların İnşallah sizlere hayırlı ve doğru alanları çıkarmasını ben diliyorum. Evet devam ettiğimizde değerli arkadaşlar nereye geldik? Dokuzuncu ev hukuksal konular. Bu çok önemli. Neden hocam? Yengeçler arkadaşlar geçen dönemlerde özellikle evlilikle alakalı bazı problemler yaşıyordu. Ve bu problemleri ne yaptılar? Bazıları boşanma süreçlerine girdi. Bazıları işte mahkemeye verdi nafaka davaları, şunlar bunlar sürmeye başladı. Ve yükselen yengeçlerde bu şekilde hukuksal konular gündeme gelecek. Ve bir de zaten şunu biliyorsunuz bir yerde Türkiye'de özel bir dava açtığı mı zaten dava ta 6 ay sonra görülmeye başlar. İlki görürsün bir 3 ay atar 5 ay. Kafadan 3 seneden aşağı hiçbir dava sürmez. Ve tam da Satürn böyle e, yengecin 9. evine geldiğinde bu 3 senelik süreçte ciddi anlamda bu konuda yıpranabilir arkadaşlar. Ve e, bu konularla ilgili zorluklarla karşılaşabilir. Hukuki konular, sözleşmeler, anlaşmalar gibi konuların üstesinden gelmek için ciddi anlamda çaba gösterecektir. Ve kafası inanılmaz derecede yorulacaktır. Ve yani bu iş onun psikolojik boyutunda gerçekten çok sıkıntıya sebep olacaktır. Kafasını çok meşgul edecektir. Ve 3 senenin sonunda bu işlerle alakalı o kadar iyi bir levele gelecek ki, Artık insanların hukukla alakalı soru sorduğunda cevap verebilecek bir konuma taşıyacak arkadaşlar yengeci. Evet devam ettiğimizde arkadaşlar yengeç burcunun uzun vadeli hedefler ve gelecekle ilgili zorluklar yaşayabileceği bir dönem. Gelecekteki planlarını gözden geçirmesi veya hedeflerini yeniden belirlemek için disiplinli bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Bazı insanlar kısa vadeli yatırım yaparlar bazı insanlar uzun vadeli yatırım yaparlar. Bu dönem sizin ileriye dönük. Daha sizin için menfaatinize olabilecek düşünce sistemlerini geliştirmek, günü kurtarmak yerine kendi geleceğiniz için daha iyi sonuçlar alabileceğiniz alanlara yatırım yapmak sizler için çok daha iyi olacaktır sevgili yengeçler. Bu yüzden de uzun vadeli hedeflerinizi mutlaka bu dönemde ne yapın üzerine daha fazla düşün. Evet geldik arkadaşlar. Nereye geldik? Bu tren süresini en önemli şey eğitilmek, okumak, öğrenmek, uzmanlaşmak için çalışmaları gerekir. Çünkü 9. ev dedik ki en başından beri yüksek öğretim ve yüksek öğrenimle alakalı konulardır. Uzmanlık eğitimidir. Yani 3. ev ilkokuldur, 9. ev üniversitedir arkadaşlar. Bu yüzden de olayın felsefi boyutuna yani bir olaya baktığınız zaman onun böyle yüzeysel bilgisine değil de onun felsefi derinliğini bilmeniz, öğrenmeniz size çok büyük şeyler katacaktır. Yüksek öğrenim ve uzmanlık eğitimi almak kariyer için önemli bir rol oynayabilir. Evet devam ettiğimizde arkadaşlar e, bu dönemde yani burada kariyer için önemli bir rol niye oynayacak onu size söyleyeyim. Eğer siz bu dönemi gerçekten çok çalışarak geçirirseniz burada yaptığınız işlerin meyvelerini Satürn 10. evinize geçecek sene sonra orada yiyeceksiniz. Hem de yani uzman ve çok güzel kariyer meslek sahibi olarak yiyeceksiniz yani. Zaten 3 sene sonra eğer alanınızda uzman değilseniz sizi işe almayacaklar. Yani öyle söyleyeyim ben size. Yani almayacaklar değil mi herkes için geçerli ya. Çin'de herkesin bir haritası var. Onunla bahsetmiyorum ama genel anlamda bu dönemi savsaklayarak ya da gerekli disiplinde çalışmadan ge geçenler orada satürn onların yakasını bırakmayacaklar. Yani 3 sene sonra mesela diyelim ki şu an Birinci sınıftasındır, ikiye geçmişsindir. 2 İki, üç, 4 üniversite okuyacaksın. Ondan sonra da hayata atılacaksın ya. Olmuyor. Çünkü niye? Sen çalışmadın, sen öğrenmedin, üniversitede bir şey öğrenmedin ki adam seni işe aldığında sen ne iş yapacaksın? Değil mi? İşte burada kendinizi tam eğitme zamanı diyor. Ve bu sadece okuldan öğrendiğiniz bilgiyle olmuyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda hayatın deneyimleyerek öğrenmeniz gereken konular. O yüzden de öğrendiğiniz bilgileri pratik hayatta Karşılık bulacak şekilde staj yapmak vesaire gibi konulara yönelmeniz gerekir. Evet arkadaşlar Yengeç Burcu'nun son ee, şeyine geldik. E, bu dönemin en önemli konularından bir tanesi de şu ki farklı düşünce tarzlarına ve perspektiflere açık olması gerektiği anlamına geliyor. Kendilerini geliştirmek için farklı bakış açılarına sahip insanlarla çalışması gerekiyor yengecin. Neden hocam? Çünkü dokuzuncu ev arkadaşlar, dokuzuncu ev neydi? Dokuzuncu ev arkadaşlar, felsefik bakış açısıydı. Farklı inançlar, farklı görüşler, farklı değerler. Yaradılanı seveceksin, yaradanla ötürü. Yani bu insan aynı seninle aynı pencereden bakmak zorunda değil. Mesela özellikle bu dokuzuncu ev inançları da getirir beraberinde. Biraz şerif bir bakış açısı getirir. Yani şunu bilecek Yengeç burcu. İnsanları yargılamayacak. O mu ben mübarek o gavur demeyecek tabir yerindeyse. Yani e, <gülüyor> biz insan olarak şunu yapacağız. Ne yapacağız? Bizim bir cennetimiz ve cehennemimiz yok arkadaşlar. Biz kimseyi cennetimize veya cehennemimize atamayız. Bizim cennetimiz ve cehennemimiz olmadığı için bütün insanlara, iyisinden kötüsüne, puştundan en mükemmeline, muazzamına, herkesin rızkını Cenab-ı Hak veriyor. Verdiğine göre, yaşattığına göre onun bir bildiği var diyeceğiz. İşte bu bakış açısı özellikle karşımızdaki insanlara yargılamamamız gerektiğine, belki de bizim kötü sandığımız insanlar, biz öbür dünyada cehenneme giderken onlar belki de cennete gidecek. Bunu hiçbir zaman belki de bilmeyeceğiz. Evet değerli dostlar, ben astrolog Arif Aydın. Eğer e, sizde doğum haritası analizi almak isterseniz 0543 20 90 444 ne olur? WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarasını şu an ekranda görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 0543 20, 0543 20 90 444 ayrıca arkadaşlar e, astroarif.com web sitemiz. Burada da astrolojiye ilgi duyuyorsanız sizler için çok güzel bilgiler var ve aynı zamanda burada ki konunun biraz daha bir özeti orada yazıyor olacak. Okumak isterseniz kanalıma abone olduğunuz için ve paylaş butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum ve hangi konuları daha ele almamı isterseniz bu konularda da bu videoların altına yorumlarda bulunabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün 3 yıllık geçişinin yengeç burcunu nasıl etkileyebileceği ile alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım herkes için iyi olur, herkes için hayırlı olur. Satürn bizim hayatımızı kısıtlayan ama kısıtladığı yerde de bir adeta tohumu çatlatan ve oradan da bir kıvılcımla varlık alemine bizi kanalize eden bir e, direnç mekanizması meleki bir kuvvedir arkadaşlar. Dolayısıyla da zorluk olmadan kolaylık olmuyor. Her kolaylığın bir de karşına bir zorluk oluyor. Bu dönenler her zaman insanları ciddi anlamda etkiliyor. Şu anda da hani asıl e, hedef tahtasındaki balıklar arasında e, ama yine de herkesin de doğum haritasında bir balık alanı var. Ve sizin de doğum haritanızda balık burcu alanında özellikle gezegenleriniz varsa bu git bu transitler sizleri nasıl etkileyecek? Bunlara bakmanız sizin için çok ve iyi ve ideal olur değerli arkadaşlar. Astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz yine WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim sevgili yengeç. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. <gülüyor>